Teknoloji Okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Monster Notebook incelemesiyle karşınızdayız. Fakat bu laptopun incelemesine geçmeden önce sizlere bir iki önemli haberim var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda Master'ın Back to School kampanyası mevcut ve Eylül ayı boyunca da bu kampanya devam edecek. Bu kampanya süresinde Monster tarihinin en büyük indirimleri müşterileri bekliyor olacak. Ayrıca yapı kredi WorldCard'a da vade farksız 12 taksit fırsatının sunulduğunu da sizlere belirtelim. Neden bu açıklamayı yaptık? Çünkü halihazırda hazırda bu kampanya sürecinde satılan bilgisayarlardan bir tanesi de hemen önümüzde bulunan Tulpar T5 ve 21.7 15.6 inçlik oyun bilgisayarı arkadaşlar. Tabi burada oyun bilgisayarı dememizin temel nedeni genel olarak donanım bazı. Baktığımızda... Oyunculara hitap eden bir yapıda olması. Fakat günün sonunda baktığımız zaman bu bilgisayar pekala okul için, iş içinde gayet ideal bir yapıda tasarlanmış diyebiliriz. Nedenlerine birazdan geleceğiz arkadaşlar. Şimdi ben öncelikli olarak bu bilgisayarın kimlere hitap ettiğinden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Ardından klasik olarak bilgisayarımızın teknik özellikleri, oyunlardaki performansı, Bizim yaptığımız benchmark testinden aldığı sonuçları zaten sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayarı ilk açtığımızda dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de RTX logosu. Biliyorsunuz RTX Nvidia'nın en son çıkardığı ekran kartlarında kullandığı seri aslında. RTX'in temel amacı Ray Tracing yani eş zamanlı ışın izleme özelliğinin bulunduğunu ifade etmesi. Bunun yanında Nvidia... RTX destekli kartlarda DLSS teknolojisini de sunuyor arkadaşlar. DLSS ise oyunlardaki FPS hızının daha üst seviyelere çıkmasını sağlıyor. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi bizlere bu ekran kartının sunduğu artılar diyebiliriz. Yapay zeka ile güçlendirilmiş GeForce RTX'li Monster Notebook'lar aslında Mühendislik, mimarlık, tasarım, veri bilimi, görüntü işleme gibi hızlı çözümler ile birlikte öğrenmeye daha fazla beklemeye daha az zaman harcayabileceğiniz bir cihaz. Bu ne demek? Örneğin 3 boyutlu programlar üzerinde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ne diyelim mesela Adobe, Photoshop ya da Premiere. Bu tarz programlarda siz render alacağınız zaman çeşitli bir görüntü işleme özelliğini kullanacağınız zaman... Güç işlemciden ziyade ekran kartının üzerine biniyor. Ekran kartının üzerine bindiği için burada kullanılan ekran kartının performansı da çok önemli bir noktada yer alıyor diyebiliriz. Eğer düşük ekran kartına sahip bir cihazla görüntü işleme veya 3 boyutlu bir uygulamayı kullanmak isterseniz olay sizin için biraz işkenceye dönüşebilir. O yüzden eğer ben böyle 3 boyutlu programlarla çalışacağım iyi bir bilgisayar arıyorum diyorsanız kesinlikle Master'ın Nvidia RTX serili ekran kartlarıyla donatılmış olan modellerine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu ufak bilgilendirmelerden sonra Dilerseniz yavaş yavaş cihazımızın özelliklerine performansına bir göz atalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Master yakın zamanda tasarım çizgisini biraz daha geliştirdi. Dolayısıyla bu notebookların yeni Tulpar serisinin öncekilerine nazaran biraz daha şık göründüğünü söyleyebiliriz. Burada bilgisayarımızı şöyle kapattığımız zaman arka kısımda bir adet Master logosu görüyoruz zaten. Bu kasa muhtemelen dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Magnezyum bir kasa ve dolayısıyla bu kasada ısı dağılımda dengeli bir şekilde oluyor. Yani plastik olmadığını sizlere belirtelim. Şimdi... Bilgisayarı açtığımız zaman arkadaşlar şurada bir RGB klavyemiz görünüyor zaten. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada bir touchpad'imiz var. Bu touchpad'e şöyle iki kere dokunduğunuz zaman diğer klasik master notebook modellerinde de olduğu gibi ne oluyor? Touchpad'iniz devre dışı kalmış oluyor. Dilerseniz ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Şöyle touchpad'e iki kere dokunarak ne yapabiliyorsunuz? Tekrardan touchpad'i aktif bir hale getirebiliyorsunuz. Eğer ben fareyle kullanacağım diyorsanız ne yapıyorsunuz? iki kere daha dokunuyorsunuz ve touchpad ne olmuş oluyor? Şuradaki ışık yanınca deaktif pozisyona gelmiş oluyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şurada power butonu ve onun hemen yanında bir turbo fan butonumuz bulunuyor. Buna bastığımız zaman modlar arasında ne yapabiliyoruz? Hızlı geçişler yapabiliyoruz. Bir kere bastığımızda ofis modu, bir daha bastığımızda oyun modu ve bir kere daha bastığımızda ise bilgisayar ne yapıyor? Kendisini turbo moda alıyor. Turbo modda ne yapıyor? Fanlarımız daha hızlı çalışıyor ve... Hızlı çalıştığı için de soğuma olayı biraz daha üst seviyelere çıkmış oluyor. Bilgisayarımızın arkadaşlar hemen şu alt kısmında, bakın şu alt çerçeve kısmında da bir LED şerit bulunuyor. Ki bu şeridin göze çok hoş geldiğini söyleyebilirim. Genel itibariyle buradaki renk yansımalarının gayet hoş göründüğünü söyleyebiliriz. Şöyle bilgisayarı kapattığımız zaman sırt kısmında da çeşitli giriş çıkışlar bulunuyor. Power girişimiz bulunuyor. Power girişinin hemen yanında bir Ethernet girişimiz, HDMI ve bir Type-C yuvamız mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla soğutma tarafında bilgisayarımızı şöyle tuttuğumuzda ellerimize çok fazla sıcaklık gelmediğini söyleyebiliriz. Bu da bizler için önemli bir artı. Gelelim ekrana. Ekrana baktığımızda arkadaşlar burada 15.6 inçlik bir ekran karşılıyor bizleri. Bu ekranın oyunlarda yansıma yapmayan IPS mat LED bir ekran olduğunu paylaşalım sizlerle. QHD çözünürlükte yani 2560x1440 piksellik bir çözünürlüğe sahip bu ekranımız. Ve bizler için en önemli artısı 165 Hz'lik bir ekran olması. Biliyorsunuz oyuncu bilgisayarlarında ekranın tazeleme hızının yüksek olması çok önemli. Neden? Oyunlarda daha akıcı bir görüntü elde etmek istiyorsak tazeleme hızı yüksek ekranlar bizim için her zaman daha avantajlı oluyor. Burada da Master ne yapmış? İşi bir tık daha ileriye götürmüş ve bizlere tam 165 Hz'lik bir ekran sunmuş. Normalde rakiplerine baktığımızda 144 Hz ya da 90 Hz'lik ekranlar görüyoruz. Dolayısıyla burada Master'ın rakiplerini hayli geride bıraktığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bilgisayarımızın teknik donanımına arkadaşlar. Ekran kartı zaten en başından beri bahsettiğimiz gibi RTX destekli bir Nvidia logosu taşıyan RTX 3070 bir ekran kartımız bulunuyor. 8 GB'lık bir ekran kartı bu arkadaşlar. GDDR6BL'ye sahip ve 256 bitlik bir karttan bahsediyoruz. 11. nesil Tiger Lake bir işlemciye yer vermiş. Tam ismi 11800H bu işlemcinin. Bu işlemcilerde Oyun ve uygulama tarafındaki performansın maksimuma çıktığını söyleyebiliriz. Diğer 11. nesil i7'lerde bu kadar performans alamasanız bile dediğimiz gibi 11.800H'da performans bir tık daha yukarıya çıkıyor. RAM tarafına baktığımızda 2 adet 8 GB'lık DDR4 3200 MHz genişliğinde bir belleğimiz var. Yani toplamda cihazımızda 16 GB'lık RAM bellek olduğunu söyleyebiliriz. Dahili depolama tarafında ise bizleri 512 GB'lık Samsung SSC karşılıyor. Genel olarak baktığımızda RAM ve dahili depolama tarafında beklentilerin karşılandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla iyi bir oyuncu notebook alıyorsanız bu cihazdaki teknik özellikler sizlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır. Tabi bunlar kağıt üzerindeki veriler. Biz birazdan bu bilgisayar üzerinde yaptığımız çeşitli oyun testlerini de sizlerle paylaşacağız. Hangi oyunda kaç FPS almış vesaire bunları zaten birlikte görüntülemiş olacağız arkadaşlar. Onun haricinde size şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi oyun bilgisayarı olmasına rağmen ki oyun bilgisayarı denince genelde insanların aklına böyle kaba ve kalın bilgisayarlar gelir. Fakat bu bilgisayarın gerek İnceliği gerekse de taşınabilirliği çok daha mobil diyebiliriz. Dolayısıyla bu bilgisayarı ben hem iş hem okul hem de oyun için kullanmak istiyorum diyorsanız. Gerçekten Master Toolbar T5 bu anlamda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır diyebilirim sizlere. Bu cihazın ağırlığı arkadaşlar sadece 1.7 kilogram. Ayrıca kalınlığı da 19.9 milim diyebiliriz. Burada ağırlıkta şuna dikkat çekmek istiyorum. Normal şartlarda... RTX zamanlı bir ekran kartı ile gelen cihazda ağırlığın 2 kilogramın üzerinde olmasını bekleyebilirsiniz. Fakat Monster burada gayet güzel bir işçi çıkartmış ve ne yapmış bilgisayarın ağırlığını 1.7 kilograma kadar indirmeyi başarmış. Üstelik bunu yaparken de cihazın teknik donanımından hiçbir ödün vermemiş. Burada şu aklınıza gelebilir. Cihaz ince olduğu için daha çok ısınma yapar mı, beni rahatsız eder mi? Oyunlarda vesaire zorlar mı? Hayır arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Monster bu bilgisayarda 3. nesil X-Cooling soğutma teknolojisini kullanıyor. Dolayısıyla soğutma tarafında Master'ın rakiplerine oranla bir adım daha önde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim merak edilen bir diğer konuya. Bu bilgisayardaki ses deneyimi Bizlere neler sunuyor? Zaten bilgisayarı açtığınızda dikkat çeken şeylerden bir tanesi de burada Sound Blaster Cinema 6 Plus etiketi arkadaşlar. Yani ses tarafında Sound Blaster desteği olan bir bilgisayardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bilgisayarın ses konusunda da sizi üzmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi biz bir ses testi de gerçekleştirdik. Dilerseniz şimdi bu ses sesiyle sizleri baş başa bırakalım. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın ses testindeki sonucu gayet tatminkar düzeylerde diyebiliriz. En azından ben kulaklık yerine bilgisayarımın dahili hoparlörüyle oyun oynamak ya da müzik dinlemek ya da film izlemek istiyorum diyorsanız bu anlamda Master Toolbar T5 ve 21.7 beklentilerinizi tamamen karşılayacak seviyede diyebiliriz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar bilgisayarımıza yaptığımız performans testine. Biz bu bilgisayarda PC Mark 10 üzerinde bir test gerçekleştirdik. Ve PC Mark 10 testi üzerinde son derece başarılı bir sonuç elde ettiğini söyleyebiliriz. Hemen şöyle testin sonucunu açayım sizlere de göstereyim. 7.066 puan aldı arkadaşlar bu bilgisayar. Ve genel itibariyle oyun bilgisayarları tarafında rakip nazaran bir tık daha yukarıda yer aldığını sizlerle paylaşmam gerekiyor. Şimdi gelelim oyunlardaki performansına. Tamam testlerde böyle... Kağıt üzerindeki teknik donanımı gayet güzel seviyelerde. Peki gerçekte oyun anlamında bize neler sunuyor? Hemen şimdi birkaç tane oyun ardı ardına test edelim. Bakalım hangi oyunda kaç FPS alabiliyoruz? Çözünürlükleri en yukarıya çektiğimizde bizlere ne gibi kolaylıklar sunuyor? Bunu beraber gözlemlemiş olalım arkadaşlar. Hey, Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How'd you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, Pete. The also include musical performances and performances no tradition. just want to put this away. I don't think you should be walking around with a gun in public. <laughs> It might spark some attention or controversy. Hey, Jackie! So, uh, were we going to talk about yesterday? Squawk 5047 Airbus 3 2 Evet gördüğünüz gibi tulparta e5 ve 21.7 oyun tarafında da gayet beklentileri karşılayan bir seviyede. Şunu söyleyebilirim sizlere, hali hazırda günümüzde bu bilgisayarın çalıştıramayacağı bir oyun yok arkadaşlar. Hatta az önce de gördüğünüz gibi pek çok oyunu ultra seviyelerde gayet yüksek FPS değerleriyle oynayabiliyoruz. Bu açıdan hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı size temin edebilirim. Bir de Lafı gelmişken şunu zaten belirtmek istiyorum. Master'ın eşine benzerine çok taraslamadığımız bir garanti sistemi var. Bu garanti sisteminde arkadaşlar diyor ki oynayamadığınız oyun olursa ilk 15 gün içerisinde parayı iade Yani bu bilgisayar aldınız baktınız bir oyunu oynayamıyorsunuz. Bunu Monster'a götürüp diyorsunuz ki ya ben bu oyunu oynayamıyorum o yüzden iade ediyorum. Direkt sizin İadenizi kabul ediyorlar arkadaşlar. Çünkü cihazlarına bu kadar güveniyorlar. Zaten bizim de belirttiğimiz üzere şu anda bu bilgisayarın açamayacağı bir oyun yok. Hatta son çıkan yeni çıkan pek çok yapımı da ultra ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Master'ın en önemli artılarından bir tanesi de ömür boyu ücretsiz bakım garantisi arkadaşlar. Bu ne demek? Bilgisayarı aldıktan sonra 5-10 yıl geçse dahi. Siz bunu Master yetkili servisine götürdüğünüz anda ne yapıyorlar? Bilgisayarınızı açıyorlar, bakımını yapıyorlar ve size bakımı yapılmış bir halde hiçbir ücret almadan bilgisayarınızı geri veriyorlar. Evet arkadaşlar incelememizi bitirmeden önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hali hazırda Master'da Back to School kampanyası devam ediyor. Dolayısıyla bu incelediğimiz bilgisayarı da Master tarihinde görülmemiş indirimlerle Satın almanız şu anda mümkün. Ayrıca videomuzun başında da belirttiğimiz üzere yapı kredi Kart'a vade farksız 12 taksit imkanı da sunuluyor. Eğer şu aralar bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim sizlere. Önümüzdeki süreçte farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arkadaşlar Master.